Yine sensizlik üzerimde Yine densizlik bedenimde Yine sensizim bu şehirde Yine kaldım bak biçare Yine sensizlik üzerimde Yine densizlik bedenimde Yine sen sizin bu şehirde yine kaldım bak biçare Kelepçeler kollarımda mahkum oldum yalanlara, bin bir türlü oyunlara seni benden alanlara, vede kalanlara, sabır bilmez hadımlara, sokak ortasında infaz yapan adamlara. Paramparça umutlarla parçalanmış hayatlara Arzulanmış yaşamlarla bak kasvetli planlara Paranormal hedeflere teslim olmuş yaşantılar Arantılar karışık bir hedefe tırmananlar Hayat boyu sefaleti kimlerden görmüşler Karo toprak üzerine bedenini sermişler Birde birdenbire boş hayaller sezmişler Ölü bedenlere basıp üzerinden geçmişler Yine sensizlik üzerimde Yine densizlik bedenimde Yine sensizim bu şehirde Bak bir çare. Yine sensizlik üzerimde Yine densizlik bedenimde Yine sensizim bu şehirde Yine kaldım bak bir çare Boş para beleş bir hoş gelir piyasa Arada sırada bir arada bul ya da olacakmış gibi hisset Kara günde kul ve de kara kara hayatları bir arada bul Yine sensizlik üzerimde Yine den. Yine kaldım bak bir çare Yine sensizlik üzerimde Yine densizlik bedenimde Yine sensizim bu şehirde Yine kaldım bak bir çare